Al bunu kardeşinle paylaş. Üç yaşındaki kızı ve ondan iki yaş büyük oğluyla birlikte uzun bir seyahate çıkmıştı. Yollarda çocuklara meyve, çikolata almak için sık sık durur, her defasında aldıkları şeyleri arka koltukta duran çocuklara uzatırken, kimin eli uzansa al bunu kardeşinle paylaş derdi. Bir gün yolun ikiye ayrıldığı bir yerde tereddüte düştü. Sağdaki yolu mu takip etmeleri gerekiyor, soldaki yolu mu derken eşiyle arasında tartışma çıktı. Direksiyonun başında o oturduğu için gaza bastı ve kendi dediği istikamette yola devam etti. Eşi onun bu hareketine çok içerledi. Suratını astı ve başını yana çevirip onunla hiç konuşmadı. Aralarındaki gerginliği anlamış olacak ki küçük kızları arkadan uzanıp annesini öptü ve dedi ki Al anneciğim, bunu babamla paylaş. Bazı insanlar tek başına yaşayabilen varlıklar değiliz. Sosyal olma, bir gruba ait olma gibi ihtiyaçlarımız var. Hayatta kalmak ve daha kaliteli yaşamak için başkalarına ihtiyacımız var. Başkalarıyla bir arada olmak ise her zaman çok kolay olmayabilir. Bir takım gereklilikleri yerine getirmek önemlidir. Bunlardan bir tanesi de paylaşmaktır. Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz ve belki de çocuklarımıza öğretmeye çalıştığımız bir değerdir. Peki neyi paylaşmak?